160 bin metrekarelik dev arazi üzerine 2011 yılında inşa edilen ve Kıbrıs'ın ilk tema oteli olma özelliğine sahip Nuhun Gemisi Otel'in misafirlerine rüya gibi bir tatil sunmasının sebepleri neler? Nuhun Gemisi Otel neden bu kadar çok sevildi? Gelin birlikte bakalım. Ultra her şey dahil konseptinde hizmet vermesi ve aynı zamanda Kıbrıs'ın tartışmasız doğal ve muhteşem plajına sahip olması akla gelen ilk özelliklerden. Kıyı boyu uzanmakta olan altın kumsalı misafirlerin tüm enerjisini yeniliyor. Peki sadece kumsalı mı? Tabii ki hayır. Adanın en iyi denizine sahip olan tarafta bulunuyor. Cam gibi berraklığı ve turkuaz renginin birkaç tonunu birlikte bulunduran bu denizde yüzmek tam bir ayrıcalık. Tesisde ana bina odaları ve birçok bloktan oluşan villa odaları bulunuyor. Ana bina ve villa odaları aynı mobilyalara, banyo düzenine ve balkona sahip. Bu nedenle oda tipinizi seçerken iç düzende hiçbir fark olmadığını unutmayın. Şuna göre karar vermekte fayda var. Villa odaları ana havuz ve denize daha yakın. Ana bina odaları ise resepsiyon, kasino, restoran ve spa bölümlerine daha yakın. Nuh'un gemisi osel mevfi olarak Bafra'da yer alıyor ve bu yüzden şehir merkezine bir hali uzakta konumlanıyor. Havalimanından yaklaşık 1 saat 20 dakikalık bir araç mesafesinde. Magusa şehir merkezine ise 45 dakika. Bu nedenle dilediğiniz her an şehir merkezine rahatlıkla ulaşamayabilirsiniz. Unutmadan, çoğu villi odaları deniz görmemesine rağmen bazı odalar deniz manzarasına sahip ve bu odaları rezerve edebilmek için tecrübeli ve tesisi iyi tanıyan bir ajant ile iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bunun gibi tatil keyfinizi bir üst basamağa çıkaracak bilgileri ancak Kıbrıs'ı ve Kıbrıs otellerini evinin içi gibi bilen ekibi ile tatilcikuş.com'dan öğrenebilirsiniz. Tatilci kuş ile sen de tatile kanat çırp.